Evet, şunlarla eş çak bayt da, şunlarla aldın açıyorum, kısa otatım hazır. Karaptır hazır dosmu, cev. Aldım otağıyla geçiyor lütf. Hem ne kadar bu toptu? Karaptır lazıre, bunu ne oturattı? Hey, cönler gönçç. Hoşça. Hey, cönler gördün mü? öğretti, gördü Denizli ben be. tüz ele gelatsam aldıman çıkıp kız de. Karaptır kılak kara he un çıkma un çıkma. Karaptır hazır. Getirveren. He bular okutuk başka rege. Recik tem ne oldu ya? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> Salamu <gülüyor> Sal alakum ben. Bak salgı ka kandayın barçı ile bilmeyiz İzlediğiniz bu